Çoşkun. Vallahi ya. Gel hadi bir tane hastaneye bakalım ya da sizin yarım çorubunuzu yarım ben için Çavuş. Çavuş gel. Az var. Ha, da var. Ersin abi orada. Ha Ersin abi de var. Hasan var. Gel Ersin. Şığıdım öğrenemiyoz bari gel. Hastaneye var. Gel gel. Gel Esra buyur. Bir daha çal Al reisim. Ya Yok yok yok. Özel üstüne Tamam tamam. Hiçbir şey yok. İnanen hiçbir şey olmaz. Vallahi hiçbir şey yok ya. Söyleyeceğim var mı? Çalacağım benim için çalarım olacak. Başka çalarım. Evet Allah takartayım girişi evet. Bakın bak sen sessiz olun. Tespit <gülüyor> yarın alan misafir var. Oyunların başı oyunun maçı giriş. Ben elbeti çabukluğuyla yarın alan misafir var yanıltmaya çalışacağım. Onlar benim elbeti çabukluğuma inanıp yanılmamaya çalışacak. Olayın da bizi bu. Biz şimdi <gülüyor> elleri arkadar. Biz şimdi yarın <gülüyor> bir gösterelim size. <gülüyor> siz ondan sonra devam ederiz. Tamam mı? <gülüyor> Kaçma günahısın. Saçma günahısın. Sen nedir sen ne? Adam. Adam, giriş. Yürü. Çıkış. Çıkış. Çıkış. Mum dibi. Mum dibi. Mum ortası. Ekeç ana. Bitili. Bitili. Uçtu, uçtu da uçtu uçar uçur diyeceğiz uçmasa da elimizi kaldırmayacağız uçmaz diyeceğiz burada bekleyeceğiz hepsi bu yanımızda sizi elvedil çabukluğuyla yanıltırım sizi inanmayacaksın ben yalancılık yapacağım yani kulağınız açıp kocamızı beş. oynar başı giriş şuradan öyle yarmaya alakalı değil Yarın giriş Çıkış giriş giriş çıkış. giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş giriş Çabuk durun <gülüyor> bir bir daha başlayalım, yarın almayalım, değil mi? çıkış, çıkış, çıkış, giriş, giriş. Muzlu, Ersin abi muzlu. Çıkış giriş. Hani siviş ya şu sivişle. Sıvış, giriş. ya, sıvış. Sıvışanlar bir abi çıksın var çıksın bari. onu, fazla sen de. Çavuşum. Ne yapalım? Yer çıkaralım. Çıkar. Vur vur ellerine de bak. Beni sen Ya o çıkışın şey mu? Olmaz ya. Tamam çıkalım. Çıkarın ellerini. Oynamaç giriş, çıkış, çıkış, çıkış. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu veren onu yaosuruyor ya. Ne yapacağız? Bir söyle o zaman. Tabii ki e, hani ne dersek olmaz ya. Ben... Hadi söyle. Hadi bakalım Olmaz. şuralarda döngü derken neymişiz oğlum? O o zamandır. Ya utanma bağır. Söylesin Lan ne söylesin söyle ya. Ordu'nun Ordu'nun dereli. Aksan yukarı aksan. Ağzına Sağ ol. Eyvallah. Sağ ol. mani. Şir. Nereden zaman bir şeyler? Hayatta az yutluyorum. Bütün cihazım çağrıyor. ceza Buyur Başak. Tamam bütün cihazım. <gülüyor> Bizim cihazım <cezağı gülüyor> Ben de bilmiyor muyum <gülüyor> <Ben de bilmiyorum. gülüyor> <Olursun gülüyor> var? Bilirsin, var. Varsın, Zahid'e mi söylesin? Zahid'e mi söylesin? Zahid'e mi söylesin? Zahid'e mi söylesin? Zahid'e mi söylesin? Zahid'e mi söylesin? Biz bu, biz bu, biz bu. Sağ ol, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Sayın, sen... ee, ooo, gördün mü? Değiliyordu. <gülüyor> <oder>. Kiliş, <gülüyor> Sen dalıyorsun içeri. Kiliş, kiliş. Balıklama. Giriş ne Ay, Türkçe, <gülüyor> bizim cezanın biliyorum. Çıkı mı çağırıyorsun? He he. kalmadı. Tamam Topla olum, taş olurum. <gülüyor> olur, olur, doğru mu? Kutlar olum, olurum. İstersen de, taş olurum. İsmail eyvallah, Bir eşliği geçsin şöyle. nasıl söylesin. Daha güzel olur. Ya, tamam, bir daha güzel olur. Gülüş, çıkış, çıkış, çıkış, çıkış, çıkış, çıkış, çıkış. Mutlili. Mutlili. Orta ara. Bitiri, bitiri, bundübi, bundübi. Bunlar taşsa. Orta ara. Senese her şeyini alıyor. Bu dediğim dedi dedi. Bitiri, Ne yapacağız? Geçti. Tura, olmaz Tura. Geç. O hazırlatma babındanydı. Ya <gülüyor> safsaf. Ya dişendi ben bilmiyorum. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam.